Evet arkadaşlar yaşlanmayı geciktiren maske için bize neler lazım? Bal kabağı lazım, doğal bal lazım ve süt lazım arkadaşlar. Tabii bunların hepsi doğal olursa daha güzel olur. Resimlerde gördüğünüz gibi. Şimdi geçelim arkadaşlar. Evet bal kabağı doğal bal ve süt deriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bal kabağını tencerede iyice pişiriyoruz. İyice yumuşadıktan sonra 2 yemek kaşığı Kabuğu bir kaseye alıyoruz arkadaşlar. Sonra çatal yardımıyla kabı ezin. İçine bir çay kaşığı doğal bal bulabilirseniz iyi olur. Bir çay kaşığı süt, tabi bu da doğal olabilir. Koyup iyice karıştırın. Önce cildinizi temizleyin arkadaşlar. Sonra bu maskeyi uygulayın. Bu maskeyi uygularken gözlerinize yaklaştırmadan bunu akşamları yapın arkadaşlar. Yapmadan önce yapabilirsiniz. 15 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın. Her zaman kullandığınız lemlendiriciyi kullanabilirsiniz daha sonra kuruladıktan sonra her cilt için yapılabilir ancak test etmek için ufak çenenize ufak bir e, uygulama ile bunu kontrol edebilirsiniz cildinizin e, nasıl tepki verdiğini arkadaşlar mutlaka uygulamadan önce cildinizi temizlemeniz lazım bunu boyun bölgesine de uygulayabilirsiniz bu maskeyi haftada bir yapabilirsiniz arkadaşlar sıra geldi acayip bilgiler bölümümüze her videomuzda var. Gökyüzündeki yıldız sayısı, dünya üzerindeki tüm plajlardaki kum tanesi sayısından fazladır. 1000 saniye yaklaşık 16 dakika, 1 milyon saniye yaklaşık 11 gün, 1 milyar saniye yaklaşık 32 yıl ve 1 trilyon saniye yaklaşık 32 bin yıl eder. İnsan DNA'sı %50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır. Bakın bu ilginçmiş mesela. İlk Star Wars filmi yayınlandığında yani 25 Mayıs 1971'de Fransa'da hala giyotin ile idam yasalmış arkadaşlar. Atabotların 3 tane kalbi vardır. Bak bu da ilginç arkadaşlar. 3 tane kalbi varmış. Fareler ve atlar kusamaz. Bakın bu da ilginçmiş arkadaşlar. Şimdi videomuzun sıra geldi ibretlik sözüne. Arkadaşlar bin doğru yapsan da bir yanlışı konuşur tanıdığın insanlar. Bakın nasıl bir söz görüyor musunuz? Bin doğru yapsan da bir yanlışı konuşur tanıdığın insanlar. Demek ki her şeyi doğru yapsanız ufak bir yanlış yapsanız ki yanlışlık insana mahsus bir şey herkes yapabilir. Tanıdığımız insanlar bundan bahsediyormuş. Evet arkadaşlar ilginç ve doğru bir laf. Bizi izlemeye devam edin. Sağ alttaki videomuza tıkladığınızda bütün videolarımız orada. Bitkisel küller var orada. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam.